Merhaba, bugün kredi tipleri üzerinde biraz konuşacağım. Sanırım en aşina olduğumuz kredi tipi, ev satın alırken kullanılan konut kredileri. Bu videoda konut kredisiyle şirketlerin kullandığı kredilerin geri ödeme planları arasındaki farklılıklar üzerinde duracağız. Şirketlerin kullandığı kredilere ticari krediler, şahısların kullandığı konut, ferdi destek gibi kredileri de bireysel krediler deniliyor. Önce konut kredisinden başlayalım. Diyelim ki 1 milyon TL konut kredisi kullanıyorum, süper. Her ay geri ödeme yapacağım, taksit ödeyeceğim. Ve her ay aynı tutarda geri ödeme yapacağım, taksitler eşit. Faiz oranı kredi süresince sabit. Diyelim ki kullandığım konut kredisinin vadesi de 10 yıl olsun. Yaptığım her taksit ödemesinin bir kısmı faiz ödemesine, bir kısmı ise ana para borcuma gidecek. Ödenen her taksitle ana para borcum, başka bir deyişle kredimin borç bakiyesi azalacak. İlk taksitlerde yatırdığım paranın büyük bir kısmı faize gidecek, daha küçük bir kısmı ise ana parayı ödemek için kullanılacak. Ana para borcunu bunu P harfiyle gösterelim. Ana parayı pembe renkle işaretledim, konut kredimin ana para borcuna giden kısım bu. Birinci taksit ödedikten sonra ana para borcum biraz azaldı. İkinci ay yine aynı miktarda taksit ödemesi yapacağım ama ana para borcum artık nispeten daha az olduğu için ödediğim ikinci taksidin daha az bir kısmı faiz ödemesi için kullanılacak. İkinci taksidin içinden faize giden kısım birinci taksite göre biraz daha az. Zira ilk taksitle kredinin ana parasını biraz azaltmıştım. Her ay aynı tutarda taksit ödemeye devam ediyorum. Ve aylar geçtikçe, ana para borcum azaldığı için, ödediğim taksidin içinden faiz ödemesine ayrılan kısım azalıyor. Ve böylece ödediğim her taksitte ana paraya giden kısım artıyor. Bir sonraki ödemede durum böyle. Borcun ana parasını azalttığım için, taksidin içinden faize ayrılan kısım azalıyor, ana para ödemesine ayrılan kısım ise yükseliyor. Genelde tabii bu kadar hızlı olmaz, zira vade 10 yıl dedik. Oldukça uzun bir vade. Ama sanırım genel olarak fikri anlamışsınızdır. Şimdi burada hızlıca ileriye saralım. Yani filmi ileri sardık. Arada bir dolu taksit ödediniz ve 10 yılın sonuna geldik şükür. Her ay düzenli olarak aynı tutarda taksit ödediniz ve en son takside geldik. Yapacağınız en son taksit ödemesinin çok az bir kısmı faize gidecek. Büyük kısmı ise ana para borcunuzu ödemeye gidecek. Ve yapacağınız bu son taksit ödemesiyle konut krediniz kapanacak. Borcu ödeyip bitirdim, kredi kapandı. Borç bitti, ipotek yapıldıysa onu kaldırdılar ve ev artık tamamen benim. Ticari kredilerdeki işte ise anlattığımız konut kredisine göre biraz farklı. Ticari kredilerde genelde kredi süresince sadece faizi ödersiniz. Bazı ticari kredilerde, belli dönemlerde anapara içinde geri ödeme yapmanız beklenebilir ama ticari kredilerin genelini düşündüğümüzde, bireysel kredilerde olduğu gibi her ay sabit tutarlı taksit geri ödemeleri yoktur. Diyelim ki bir şirket 1 milyon TL kredi kullanmaya karar verdi ve ticari kredi de yine bir önceki örnekteki gibi 10 yıl vadeli olsun. Kredinin vadesi süresince firma sadece faiz ödemelerini yapacak her ay sadece faizi ödeyecek. Faiz ödemesini her ay yapıyor olabilir veya 3 aylık devrelerle olabilir veya her yıl yapıyor olabilir, faiz ödeme sıklığı banka ile firma arasındaki anlaşmaya bağlı. Şimdi burada da filmi hızlı bir şekilde ileri saralım ve kredinin vadesine gidelim. Düzenli olarak kredinin faizini ödediler ve kredinin vadesi geldiğinde son devre için ödeyecekleri faizi ve ayrıca Anapara borçlarının tamamını ödeyecekler. Kullandıkları kredi ana parasını bir kere de kapatıyorlar. Firma vadesi geldiğinde son dönemin faiz ödemesini yapacak ve anapara borcu olan 1 milyon TL'yi de ödeyecek. Eğer firmanın elinde yeterli nakit varsa 1 milyon TL'yi ödeyip kredisini hemen kapatabilir. Ama ellerinde bu kadar nakit yoksa Diyelim ki başka bir bankadan yine 1 milyon TL'lik yeni bir kredi alabilirler ve bu bankaya olan kredi borçlarını kapatabilirler. Başka bir bankadan kredi alıp buradaki kredilerini kapatılar ve şimdi diğer bankaya aynı şekilde ödeme yapıyor olacaklar. Ticari kredilerin işleyiş mantığı basitçe bu şekilde. Firmalar sabit veya değişken faizli kredi kullanabilirler. Banka, verdiği kredinin geri ödenmesini sağlama almak için ek teminatlar isteyebilir. Kredi süresince borçlu firmanın bilançolarını, finansal durumunu düzenli olarak inceleyebilir. Kısacası, ticari ve bireysel krediler için yapılan sözleşmeler, istenecek belgeler, teminatlar, faiz ödeme sıklığı ve şekli genelde farklıdır. Bir de ticari kredilerle bireysel krediler arasındaki önemli farklılıklardan bir tanesi sözleşme ve taksit tutarları için ödenecek vergilerin farklı olmasıdır. Ama neyse şimdi çok detaya girmeyeceğim. Temel olarak aklımızda kalması gereken farklılık şu diye düşünüyorum. Genele baktığımızda konut kredilerinde her ay aynı miktarda taksit ödüyorsunuz ve bu taksit kredinizin faizine ve ana parasına gidiyor. Ödediğiniz son taksitle birlikte borcunuz kapanıyor. Ticari kredilerde ise, ara dönemlerde sadece faizi ödüyorsunuz, ana para borcunuzu vade sonunda geri ödüyorsunuz.